İnsan bir kumaşı, lastiği, belki metali bile bükebilir. Fakat zamanı bükebilir mi? O zaman zaman ne ki? Nasıl bir şey ki insan zaman bükücüsü olabilir? Bir bakalım. Zaman her birimizin aslında idrak ettiğinde bütün hayata, kainata bakışını değiştirecek kadar muhteşem bir şey. Her birimizin öncelikle zaman anlayışı, zaman algılayışı farklı farklı. Fakat zamanın bir bilgisi ve bir bilgeliği var tabii ki. Öncelikle bir zihnimizin algıladığı bir zaman var. Ve bu zihnimizin algıladığı zaman hani e, yol çarpı hız dedikleri yani belli bir mesafeyi ne kadar hızlı aldığımızla ölçülen bir matematiksel zaman. Bu lineer yani doğrusal bir zaman. Duygularımızın bir zamanı var ve duygusal bu zaman her birimize göre değişebiliyor. Yani birini beklerken geçen zamanla bir yere yetişirkenki zaman arasında hele bir de geç kaldıysanız arasında müthiş bir duygusal zaman farkı var. İkisinde de aynı şey ama bambaşka o zaman, matematiksel zaman yaşıyoruz. Hele diyelim ki ömrünün son gününü bilerek yaşayan bir kişi için o 24 saat çok kısacıktır. Ama bir beklenti esnasında, işte diyelim ki bir doğumu bekleyen anne için o zaman çok çok uzun olabilir. Bunlar algısal zaman. Fakat bir de daha farklı şekilde algılayıp inceleyeceğimiz ve işte o zaman bükücülüğüne doğru gideceğimiz bir hal var. Basamakları tırmanalım. Şimdi burada gördüğümüz zaman bizim hızımıza göre olan bir zaman. Yani bu bizim şuurumuz, idrakimiz ve yeryüzünün de aslında dönüşü, boyutu, kütlesi bütün bunlarla ilgili bizim algılarımızdan kaynaklanıyor. Peki bizim şuur hızımız yavaşladığında zaman ne olur? Şuur hızımız hızlandığında zaman ne olur? Mesela dedik ya her birimiz için zaman farklı işliyor. Kiminiz için eğer çok yavaş ve olanları ağır algılama halindeyseniz zaman sizin içinde yavaşlayan bir süreçle akıyor. Mesela ben Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5 yaşına kadar büyüdüm. Orada şöyle bir şey vardı. Gerçekten zaman yavaş geçiyordu. Günün birinde işte yol oradan geçirmek istemişler ana yolu. Aman demişler burada bağımız, bahçemiz çok telef oluyor. İşte biraz daha uzaktan geçsin ve birçok daha hızlandırıcı etkiler, şehrin gelişmesi, büyümesi o yol üzerinden beslenmesi daha zayıf olduğu için daha durağan bir halde olmuş. Ve ben şimdi yani her gittiğim yılda, 10 yıllar içerisinde de çok fazla bir değişiklik olmadığını gördüm orada. Çünkü çeşitli hareket enerjileriyle beslenmeyen bir yavaşlığı vardı. Yani insanlar gidiyorsun 10 yıl sonra da aynı o köylerde, 20 yıl sonra da aynı, 30 yıl sonra da aynı, 40 yıl sonra da aynı. Yani eğer yaşıyorlarsa, yaşamaya devam ediyorlar ki yani köylerde biliyorsunuz biraz daha hani insanlar yavaş yaşlanıyorlar. Bakıyorsun ki her şey aynı. Görüşler aynı, konuşmalar aynı. Yani bir köy kahvesine gittiğinde diyelim ki bundan çok evvel, 20-30 sene evvel gidip de oturduğumda dinlediğim muhabbet aynı şey. İşte diyelim ki eğer orada bir kağıt oynanıyorsa, okey oynanıyorsa ya da işte başka bir yerde kadınlar oturup da bir dedikodu yapıyorsa aynı konu. Ve onlar için 30 yıl, 40 yıl, 1-2 saniye geçmiş sanki. Aynı şey devam ediyor. Oysa ki mesela zamanın çok hızlı aktığı yerlerde ise bazen her gün yeni bir olay ve gündemle o kadar çok şey değişip o kadar hızlanabiliyor ki Kişilerin şuurları ve algıları da hızlanmaya doğru gidebiliyor. Ve bu algı onların zamanı da bambaşka bir şekilde yaşamasına sebep oluyor. O zaman zamanın kendisi aslında sabit bir şey değil, bize göre değişen bir şey. Peki bize göre değişen bir şeyi ben kendi halimi değiştirerek değiştirebilir miyim? E mantık olarak evet. O zaman ben kendine neyi dönüştürürsem Zaman algımı ve zamanı dönüştürebilirim. Tabii ki hızı. Yani zaman ve mekanın çakışarak ortaya getirdiği bu kainatın içerisinde ya mekanı ya zamanı değiştirmemiz gerekecek. Şimdi biz mekanın içerisinde o zaman zamanı yani işleyen hızı değiştiriyorsak o zaman zamanı da bükmeye başlıyoruz demektir. Aslında şimdi burada bir sır kapısını açıyoruz. Ben bu konuda mesela algılamalar ve araştırmalar yaparken kendim de bunu kendi içimde nasıl yaşayacağımı merak ediyordum. Ee, ve işte yıllarca Judo Milli Takımında Uzakdoğuz spor sanatlarına çalışmalarım olmuştu. Fakat e, bayağı böyle bir ara verdiğim bir dönemde işte tekrardan böyle spor salonuna gittim. İşte o sıra böyle... E, milli takım yeni böyle maçlardan gelmiş. Hepsi böyle çok iyi çalışmalarda. Ben de sadece yürüyüş yaptığım bir sıralar. Yani böyle spor olarak günde o 7-8 saat, saatlik antrenmanlara bırakmışım. Sadece işte belki kısa yürüyüşler, esnetmeler yaptığım bir zamandı. Ve o anda odaklandığım ve konsantre olduğum şey şuydu. Ben zamanı bükebilir miyim? Zamanın içinde esneklikler yaratabilir miyim? Ve zaman içerisine girip orada bambaşka zaman ve haller ya da o anda başkalarının yaşadığı zamanın ötesine geçebilir miyim? İşte diyelim ki e, o sıra yine e, iyi bir sporcu arkadaşımla birazcık judo yapmaya başladık. E, normalde o anda onun ne durumu benden çok daha iyiydi. Ve e, benim de kondisyonum biraz daha zayıftı. Fakat zamanı esneterek bir deneyim yaptım ve eee işte Japonca'da sassai totsuri komi ashi diye bilinen e, kısacası sassai yani sadece bir ayak engeliyle karşınızdakini böyle bir bir burgu halinde yere düşürme hareketi vardır. Ve normalde de çok hızlı yapılması gereken ve çekişi hani böyle e, timing'inin çok mükemmel olması gereken bir şeydir. Ve eğer karşınızdaki çok hızlı ve çok iyi biliyorsa, bu hareketi ona uygulamanız çok emek işidir. Çok iyi bir zamanlama işidir. Fakat, öyle bir an geldi ki, şuurumda böyle bir genişleme ve içeride daha bir hızlanmayla beraber zaman esnemeye başladı. Aslında sadece ben şöyle bir çekiş yapıyorum. Benim çekişimde o, çok yavaş şöyle bir çekiş meydana getiriyor ve kolunda deyip ki şöyle yapıyorum sadece. Bu benim için o anda bir dakika gibi bir zamanla hissediyorum onu. Çekiyorum ve şöyle yapıyorum. Fakat karşımdaki kişinin bunu algıladığı zaman saniyenin belki üçte biri, dörtte biri olan bir zaman. İkimiz için farklı bir zaman çalışıyor. Yani zamanın içerisinde şuur hızını yükselterek girdiğin andan itibaren zaman esnemeye ve bükülmeye başlıyor. Ve işte arkadaşım o tekniği yapıp e, uygulamasını başarıyla gerçekleştirdiğimde o ne kadar çalışmışsın nasıl bunları yaptın ne kadar güzel bilmem ne halbuki o anda beni Gerçekten çok daha e, önümde, daha iyi yapacak durumda. Daha antreni, daha güçlü, daha hızlı. Fakat arada o anda bir fark var. Ben şuur hızını kullanıyorum. Fiziksel ve bedensel değil. Şimdi bu ve daha sonradan tabii daha farklı, daha ileri deneyimlerde yapabiliyoruz. Burada şimdi aktarmak istediğim şey şu. Biz herhangi bir olaya herhangi bir duruma konsantre olduğumuz ya da orada olduğumuzda, zamanın içerisine tam girebildiğimizde, şuur hızımızı yükseltip arttırabildiğimizde, zamanın yönetimi ya da efendiliğinin bize teslim edildiği bir hal başlayabiliyor. Onun için diyoruz ya, zaman çok kısa bir şey. Ama an sonsuza kadar uzayabilecek bir estekliğe sahip. Başka kişiler üzerine denediğim bazı ruhsal çalışmalarda da, Yine beden ötesi bir deneyim yaşadığında yine zaman çok hızlandırılabilir geçmiş ve gelecek kapıları içerisinde çok hızlı hareketler mümkün olabilmekte. Yani şöyle düşünün, bizim yaşadığımız zaman bir sayfa, evet bir sayfa yazı yazdık. Fakat bu diyelim ki bir gün, bazen bir yıl gibi düşünün, bunlar birleştirildi ve sadece bir kitap oldu. Sizin şu ana kadarki bütün hayatlarınızın bir kitap olduğunu ve isterseniz bunu şıkır şıkır şıkır şıkır çevirerek görebileceğiniz bir dünya hayal edin. İstediğiniz sayfaya girip istediğiniz sayfadaki istediğiniz cümle, saniye ya da dakikaya gidip oradan gelebilirsiniz. Aynı zamanda geleceğe, geçmişe Gidebilmek mümkün. İzin verilirse tabii ki başka alem ya da başka boyutlara da. Kısaca anlayışlarımız hızlandıkça idraklerimizin hızlanması kolaylaşacak. İdrak hızımız arttıkça şuur hızımız artacak. Ve şuur hızımız arttığı oranda ise zamana olan hakimiyetimiz ve zamanla olan işbirliğimiz dönüşmeye başlayacak. Sadece mekanik ya da inançsal bir sistemle zamana bakıldıkça zaman kişinin yöneticisi ve efendisi olma durumunda olacak. Ki başka bir videomuza da zamanın efendisi nasıl olunabilir diye bir YouTube videosu hazırlayacağız. Bugün burada anlayacağımız ve fark edeceğimiz temel konu şuur hızımızı yükselterek evet zamanı kendi lehimize kullanabiliriz. Zaman bize hizmet edebilir. Tabii ki zaman ve mekanın buluşmasıyla ortaya çıkan bir durum var ki, bunların da idrakiyle, farkındalığıyla zamanı hayırımıza, faydamıza kullanabiliriz. Saygılarımla. Görüşmeliyle hoşçakalın.